Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orjinal yayınları hazırladığı tet Geometri Soru Bankası kitabında üçgende açı konusundaki iç ve dış açılarla ilgili kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC ve CDE bir e üçgen verilmiş. Şu üçgen ve şu üçgen verilmiş. E, bu üçgende iki tane iç açı var. Dayanamam. İki iç açın toplamı bir dış açı eşittir. Yani 45 ile 20 20'nin toplamı kaç yapıyor? 65 yapıyor. Burası 65. E, burada da bir dik üçgen var. Dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derece midir? Evet. 65 artı x eşittir 90 diyebiliriz ya da 65 artı x artı 90 eşittir 180 diyebiliriz. Ama dik üçgende diğer iki açı toplamı 90. X de böylelikle 90 65'ten kaç derece gelir? 25 derece gelir. Yani birinci soru akçay oldu. Geldik ki burada bir dış açı var, burada da dış açı var. O zaman dış açılardan gitmek daha mantıklı. O zaman burada da bunun dış açısı kaç derecedir? Hocam 110 derecedir. Dış açılar toplamı yani x artı x artı 10 artı 110 eşittir. 360 yapacak. 2 tane x yaptı. Burası 120 yaptı. 360'tan 120 çıkınca 240 yaptı. Ve x de böylelikle 240 bölü 2'den 120 derece yaptı. Cevap C han oldu. ikinci soruda. Geldik 3'e. Şimdi verilen açılara baktığımız zaman soru bizi yönlendirir zaten. E, sayılar burada daha iyi oldukta. 40 var. O zaman şuradaki üçgende ben... Şu yüzü içeriye almama gerek yok. 180'e tamamlayan açısı. Çünkü 2 iç açı bir dış açı eşit. Sen 40 neyi toplarsan 100 yapar. Öyle dış açı gördüğünüzde içeri almayın. 2 iç açı bir dış açı var mı diye bakın. Hocam 60'ı o zaman burası 60. E ters açıdan burası da 60. Her zaman bulduğumuz bilgiyi de kullanacağız ya, O yüzden 60'ı kullandım. A, şuradaki üçgende de 2 iç açı bir dış açı eşit. Yani x 60 artı 20'ye eşit. Bu da kaç yaptı? 80 yaptı. Üçüncü soru e dremit oldu. Geldik dördüncü soruya. Şimdi burada... Hocam açılar burada. 3x 4x. ikisinin toplamı hop buraya. Ama burası yok. O zaman ilk önce bu üçgenin yoğunlaşmayacağım. Hemen böyle bir şeyler yaptıysak silmesini de bileceğiz. E burada 2x var. Büyük üçgende şunu bulabiliriz arkadaşlar bak. 2x ve 4 xten dolayı. İstersen küçük üçgende hocam 2x ile neyi toplarsak 3x yapar x'i deyip şuraya x diyebilirsin ama ben büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgende 2x ve 4x var. Dış açısı da burası değil mi? Evet. Yani Şurası dış açısı oldu. O zaman 2x ile 4x'in toplamı 2 iç açının toplamı bir dış açıdan. 96'dan. 6x eşittir. 96'dan. x buradan 96 bölü 6 çıkar. Yani buradan ne bulduk? 16 bulduk. Evet. 16 bulduk. Ama cevap 16 değil. Bizden bce açısı isteniyor. Bce açısı. Hocam x'i 16 bulduysak 4 çarpı 16 64. 3 çarpı 16 48. E bizden de şuradaki alfa isteniyor. O zaman Alfa artı 48 ve 64. 48 ve 64'ün toplamı eşittir 180 yapacak. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 112 yaptı. Ee, öbür tarafa atınca alfada buradan 180 eksi 112'den cevap kaç geliyor o zaman? 68 mi geliyor? Evet 68 geliyor dostum. Cevap böylelikle balık çıktı dördüncü soruda. Geldik beşinci soruya. Şimdi burada ne var? İki tane açı. Üçüncü açı yazmak sıkıntı olacak. Şöyle 3. açı. Burada da iki tane açı. 3. açı yazmak sıkıntı olacak. Ama şu üçgende. Bakın şu üçgende. 2 iç açı. 1 dış açı eşit. Yani burası 60 ile x artı 10'un toplamı kaç yapıyor? 70 artı x mi yapıyor? Evet. E şuradaki üçgende de 2 iç açı 1 dış açıya eşit olacak. Yani bu aynı zamanda neye eşit olacak? 100 artı 40 eksi x. Yani 140 eksi x'e mi eşit olacak? Evet. 70 artı x ile 140 eksi x birbirine eşit olacak. Eksi x öbür tarafa atıyorum. Artı 2 x. 140'dan 70 çıktınca 70 yapıyor. X de böylelikle kaç geliyor? 35 geliyor. Evet, cevap böylelikle 35 çıktı. Yani 5. soru Edremit oldu. Geldik 6. soruya. Kırmızı renkli kare, şu bir kareymiş. Karenin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bütün kenarlarının eşit olduğunu biliyoruz ve açıların kaçar derece olduğunu biliyoruz. 90 derece olduğunu biliyoruz. Mavi renkli eşkenar üçgen. Eşkenar üçgende de şöyle eşitleri biliyoruz ve açıların 60'ar derece olduğunu biliyoruz ve biçimindeki 3 karton Kırmızı renkli kare yeşil renkli dikdörtgen şu dikdörtgen verilmiş. Bu da dikdörtgense burası da 90 burası da 90 olduğunu biliyoruz. E hocam şuradaki açıya bakacak olursak hop tamam 360. E hadi toplayalım bakalım biraz kafadan yapalım. 170 pardon 90 ile 60'ın toplamı 150 yapıyor. 170 ile de 150'yi topladığım zaman kaç yapıyor? 220 mi yapıyor? 320 yapıyor. E o zaman 360'tan 2 320'yi çıkarttığımız zaman kaç çıkacaktır? 40 derece çıkacaktır. Burası 40 derece oldu mu oldu. 120'yi kullanalım. Hocam 90 90 180 artı 120 300 yapıyor. O zaman 360'tan 300'ü çıkartırsak da 360'a tamamlıyor çünkü burası da o zaman burası da 60 derece geldi. 60 geldi. Hocam 60 40 daha 100. Buraya ne kaldı 80? E, şurada da aynı şekilde 360'lık bir şey var. 60 artı 80 artı 90 artı x'in de kaç olması lazım? 360 olması lazım. 80 60 daha 140 230 mu yaptı 90'la toplarsak? Evet. X de böylelikle 360 230 yapar. Yani X'i böylelikle 130 derece olarak buluruz. Yani cevap böylelikle 6. soruda Denizli yaptı ve kazanıp testini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ikizkenar üçgende açı bence önemli yerlerden biri. Orada görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.